Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Gençler metin yayınları Matematik TYT Soru Bankası Çözümlerine kaldığımız yerden Devam ediyoruz hangi sayfaların Çözümlerini yapacağız hocam 30 ve 31 Üniversitedeyim test 4'teyiz Arkadaşlar birinci dereceden denklemler konusunda Dilerseniz Videomuza başlayalım sorularımızı çözmeye Başlayalım ceviz fındık ve 1 gramlık kütlelerle aşağıdaki Eşit kolu terazi dengeleri Oluşturulmaktadır bu terazi düzeneklerinde kullanılan e, cevizlerin kütleleri birbirine ve fındıkların kütleleri de birbirine eşittir. Buna göre bir cevizin kütlesi ile bir fındığın kütlesinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sol kefeye baktığımız zaman 3 tane fındık var arkadaşlar. Fındıklara F diyelim. 3F artı 4 tane de ceviz var. 4C artı 4 gramlık da bir ağırlık var. Birer gramdan toplam 4 gram. Eşittir diyorum. Bakın burada 6 tane fındık var. 6F 2 tane ceviz var 2C Ve 5 tane de ağırlık var Dolayısıyla artı 5 diyoruz Pekala Şimdi ben 4'ü bu tarafa çağıracağım 5'in yanına Dolayısıyla burada 1 kalsın isteyeceğim Ve 6F ile 2C'yi de sol tarafa atacağım Böylelikle elimde 2 tane ceviz Eksi 3 tane fındık olacak Ve arkadaşlarım işte bu 2 ceviz eksi 3 fındık eşittir Ne olacak 1 olacak Bu cepte kalsın tamam mı Şimdi Geçelim yandaki teraziye Yandaki terazide 3 tane fındık 4 tane ceviz ve bu sefer 2 gramlık bir kütle var eşittir diyorum ee, bir tane fındık var arkadaşlarım F, 5 tane ceviz var ve 3 gramlık da bir ağırlık var şimdi şu 2'yi bu sefer 3'ün yanına çağıracağım burada 1 kalsın isteyeceğim F'yi ve 5'yi de sol tarafa göndereceğim ee, böylelikle ne olur? 2F ve eksi C olur 2F eksi C eşittir 1 ve üst tarafta da 2C 3F eşittir 1'i bulmuştuk Şimdi şunlar şu şekilde arkadaşlar birbirlerine eşit olacaklardır. Çünkü ikisi de bir. 2C-3F eşittir 2F-C e, 2F dedim. Buradan eksi C'yi bu tarafa, eksi 3F'yi bu tarafa gönderirsem 3C eşittir 3, e, 5F yapar. Bir cevizin kütlesi ile bir fındığın kütlesinin çarpımı bize sorulmuştu Şimdi ben 3C eşittir 5F olduğunu biliyorum ya arkadaşlar. Bundan sonraki yapacağım şey hareket şu Bunların kütleleri neler Bunu bulmamız gerekiyor Şimdi 3C eşittir 5F ise Ben C'ye 5K derim F'ye de 3K derim Böylelikle 15K eşittir 15K olur Bakın C 5K ise Getirelim şurada yerine yazalım 2F demiş 6K C'de 5K idi 6K'dan 5K'yı çıkarınca K kalır ki bu da 1'miş arkadaşlar. O zaman cevizin kütlesi 5 Fındığın kütlesi 3. 3 kere 5'te 15 yapar. Bize cevabı verir. Böylelikle cevabımız Edirne seçeneği olmuş olur. İkinci sorumuz. ikinci soru için biraz yaklaşalım olmaz mı? Şöyle yapalım. Bize böyle bir işlem vermiş bu denklemi sağlayan x gerçel sayısı kaçtır diye sormuş bakın 2'den bir sayıyı çıkarmış şunu çıkarmış ve sonucu yine 2 bulmuş o zaman bu sıfırdır arkadaşlar bunun sıfır olabilmesi için de pay kısmının yani şu kısmın ne olması gerekiyor sıfır olması gerekiyor 2 bölü x artı 1 eşit 0 ise tabii ki 2 bölü x eşittir eksi 1'dir buradan sevgili arkadaşlarım eksi x eşittir iki gelir x de o halde eksi 2 olur deriz cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla geçtim üçüncü sorumuza 2 bölü m eksi -N, n artı 1 bölü m artı 3 eşitliği veriliyor buna göre n'nin m türünden eşiti sorulmuş bize şimdi gelelim şunu yapalım bakın 2 bölü m yi yazdım eksi nm m bölü m yazdım bakın şurası neye eşittir N'ye eşittir değil mi? M'ler giderse şuradaki N'ye eşittir. Eşittir diyorum. N artı 1 bölü M artı 3M bölü M yazdım. Bakın buradaki 3M bölü M de 3'e eşittir. Şimdi paydalar eşit olduğu için artık 2'den N'ye çıkardık. 2 eksi eşittir diyorum. N artı 1 artı 3M N artı 1 artı 3M dedim. E, İkisinde paydası M olduğuna göre M'leri sadeleştirebiliriz. M'leri görmezden gelebiliriz. Pekala. N'nin m türünden eşitliğini istediği için ben n'yi yalnız bırakmam gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla ben eksi nm'yi bu tarafa çağıracağım. Şunların hepsini de sol tarafa atacağım. Böylelikle bir bu tarafa geçerse bir kalır. 3m ee, bu tarafa geçerse eksi 3m olur. Eşittir diyorum. N artı nm geldi. Şimdi 1 eksi 3m eşittir. N parantezinde 1 parantezinde artı m deriz. Ve bu da çarpım durumunda olduğu için şuradaki 1 artı m karşıya geçerse bölüm olarak geçecektir. 1 eksi 3 m bölü 1 artı m eşittir n olacaktır. Böylelikle n'yi yalnız bırakabildik. Bakın n'nin m türünden eşit ortaya çıktı. 1 eksi 3 m bölü 1 artı m yani cevabımız Edirne seçeneğinde mis gibi verilmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuza çözdükten sonra dördüncü sorumla bize demiş ki Çokgen ve dairelerden oluşan aşağıdaki Düzenekte daire içerisinde bulunan sayılar Örnekte verildiği gibi tespit edilmekte Bakın burada 12 yazıyor Ve bunun 4 tane kenarı var 12'ye içinde de artı işlemi var 12'ye kenar sayısını eklemiş Ve 16 bulmuş Burada 16 sayısı var ve gördüğünüz gibi 3 tane kenar var ve işlemde Çarpı işlemi 16 ile 3'ü çarpmış Ve 48'i bulmuş gibi Buna göre bir Şekildeki düzenekte A yerine kaç yazılmalıdır Bakın Şurada kaç kenar var 6 Bir şeyi 6'ya bölmüş ve 2 bulmuş O zaman burası 12'dir Burada kaç kenar var 4 Bir şey ile 4'ü çarpmış 12 bulmuş O zaman burası 3'tür Bakın burada kaç kenar var 3 Bir şeyden 3'ü çıkarmış, çıkarmış ve 3 bulmuş O zaman A kaçtır arkadaşlar 6'dır Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir derim Geçtim 5'e A-B 7 ve A artı C 13 olduğuna göre B artı C kaçtır diye sormuş Direkt alttakinden üsttekini çıkarın Böylelikle A'lar gider ee, ve c eksi eksi b eşittir 13 eksi 7'den sevgili arkadaşlarım 6 olur c eksi eksi b nin de c artı b'nin kendisidir 6'dır ve bana zaten sorulan bu b artı c sormuştu Cevap 6'ydı sevgili arkadaşlar Beşinci sorumuzda çözdük Geçtiki 6 6'ya x bölü y oranı bize sorulmuş Peki yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız Bakın gelin şunu üçle bir genişletelim hadi sizle beraber Üçle genişletirseniz yukarı yazıyorum bunu da 9y eksi 6x eksi 3z eşittir kaç olur? 3 olur Şimdi de gençler üsttekinden alttakini çıkaralım fark etmez Hangisini hangisini çıkardınız fark etmez 9y'den 2y'yi çıkardınız 7y eksi 6x eksi x 7x yapar Eksi 3z'den 3z'ye çıktı 0 eşittir 3den çıktı 0 Böylelikle 7y eşittir 7x olur mu? Olur. 7'ler giderse y eşittir x'tir. Bakın y eşittir ise y gördüğün yere eksi yazarsam x bölü x'i bulmuş olursun ki bu da kaçın kendisidir? Birin kendisidir. Doğru cevap Ceyhan'dı ve devam ediyoruz yorumumuza 31. sayfamızda. Eşlik dörtgen yapışkan kağıtlardan iki tanesi yapıştırılarak ki bu soruyu çözmeden önce hemen size bir uyarıda bulunayım. Arkadaşlarım sorumuzda şuradaki e, sayılar değişti Eğer sende buradaki sayılar farklı bir sayı yazıyorsa Bunlara dikkat et ne olur tamam mı? 12 ve 17 oldu arkadaşlar İkinci baskıda bunlar düzeltildi Aklınıza bulunsun Eş dikdörtgen dörtgen yapışkan kağıtlardan 2 tanesi yapıştırılarak Şekil 1, 3 tanesi yapıştırılarak Şekil 2 elde edilmiş Kağıtların yapıştırılan kısımları birbirine eşit uzunlukta olup Elde edilen kağıtların toplam uzunlukları Santimetre cinsinden şekilde belirtilmiş Buna göre her bir yapışkan kağıdın uzunluğu Kaç santimetredir Yani bize şu soruluyor Şimdi gençler e, burada, burada ben şu bir kağıdın uzunluğuna A dersem şöyle şuraya kadar olan kısım ne olur arkadaşlarım? Tabii ki A olur. Ve şurası da eğer B ise yani üst üste gelen kısım B ise şurası da A-B olacaktır. Böylelikle buranın tamamının uzunluğu A-2B'yi verecektir bize. Çünkü şurası A'ydı burası da A-B toplarsak 2A-B yapar ve bu da 12'ymiş. Şimdi bu cepte Geçtik şuraya. Bakın arkadaşlarım ben bunları şu şekilde ayırmayı tercih ediyorum. Şu kısım zaten bir kağıt uzunluğuydu A. ve burası da bir yapışkanlı kağıt uzunluğuydu. E bu da A. Şimdi şurası da A'ydı biliyorsunuz. Ama burada bir B ve burada da bir B uzunluğu olduğu için şu kısma ne kalacaktır? A-2B kalacaktır. Ve ben bunların tamamını toplarsam 3A-2B gelir ve 3A-2B'nin de bakın burada gösterilen uzunluk yani 17 eşit olacağını söyleyebiliriz. Şimdi buradan A'yı ve B'yi ben ayrı ayrı bulabilirim tabii ki. Nasıl bulacağım? Şunu 2 ile çarpacağım. 4A eksi 2B eşittir. 24 olacak. Daha sonrasında da alttakinden üsttekini çıkaracağım. 4A'dan 3A çıktı A. Eksi 2B'den eksi 2B çıktı. 0 eşittir. 24'den 17 çıktı. 7. A kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Getirin şurada yazın. 14'ten B çıkınca 12 kalıyorsa B kaçtır arkadaşlar? Tabii ki o da 2'dir. Her bir yapışkan kağıdın uzunluğu kaç santimetredir? Ki zaten biz A'yı bulmamız gerekiyormuş. Çünkü bir kağıdın yapışkanlı kağıdın uzunluğu 7 idi. Cevabımız ne olacakmış? Adama seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçtim 8'e. M-1 bölü N3, N 3. N-1 bölü N 2 olduğuna göre M bölü N oranı kaçtır? Bakın şurada şunu çarpın. M-N-1 bölü N. Eşittir kaç yapar? 3. Şurada şunu çarpın. Yine M-N yine eksi 1 bölü M eşittir kaç olacaktır arkadaşlar? Bu da 1 bölü 2'ymiş. Pekala üsttekini alttakine ben bölmek istiyorum ki şunlar gider. Bunu da ters çevirip çarparsak üst tarafta M, alt tarafta N kalır. Bu da eşittir. 3'ü 1 bölü 2'ye böldüğümüz takdirde bunu da ters çevirip çarparsak 6 olur. Yani M bölüne karşımıza çıkmış olur. Cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 9'a. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere. A artı b eşittir 0 denkleminin katsayıları toplamı denklemi sağlamaktadır. Şimdi bunun katsayılar toplamı ne arkadaşlar? A artı b. Katsayılar toplamı denklemi sağlıyorsa A artı b aslında denklemin köküdür. Peki bu denklemin kökü normalde neydi? Tabii ki eksi b bölü a idi. Demek ki arkadaşlar bu eksi b bölü a'ya eşitmiş diyeceğiz. Şimdi bu cepte, bu bir dursun cebimizde. A artı b eşittir eksi b bölü a dedik. Bize ne sorulmuş? A kere b sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, ben bunu Şuradaki a'yı karşı tarafa çarpım olarak fırlatırsam a kare artı ab eşittir eksi b yapacaktır. Buradan eksi b'yi bu tarafa alırsanız a kare artı ab artı b eşittir sıfır olacaktır. Ve buradan da b parantezinde şurayı a artı bir diye yazabiliriz biliyorsunuz. Yanında da ne var a kare var eşittir yine sıfır dedik pekala. Şu a kareyi karşıya fırlatırsanız arkadaşlar b parantezinde a artı bir eşittir eksi a kare yapar. Buradan da a artı bir çarpım durumu olduğu için b'yi yalnız bırakıyorum bakın. Eksi a kare bölü a artı bir yapacaktır. Şimdi buraya kadar getirdik durumu. Tamam mı? Bundan sonra a ile b'yi ben nasıl bulacağım? Bunu ıı, irdelemem gerekiyor. Ve a ile b'nin de sıfırdan farklı birer tam sayı olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi tam, sayı, tam sayıysa eğer şu, şuna tam bölünüyordur arkadaşlar. Tam bölünmek zorunda. Şimdi o halde ben Eksi a, kareyi, eksi a kareyi bir güzel a artı 1'e böleyim. Bakın tam bölünmesi gerekiyor unutmayın. Eksi a karenin içerisinde a artı 1'i bulmak için burayı eksi a ile çarpacağım. a kere eksi a eksi a kare yapar. Bir kere eksi a da eksi a yapar. Bundan bunu çıkarırsam şunlar birbirini götürecek ve eksi eksi a'dan burası a kalacak. Şimdi kaç defa var diyeceğiz. Hocam bir defa bir kere a artı 1 a artı 1 yapacak. Çıkaracaksın ne olacak? Eksi 1 olacak. Şimdi demek ki ben eksi a kareyi a artı 1'e böldüğüm takdirde şurası tam kısım olacakmış. Eksi a artı 1 ve eksi 1 bölü eksi 1 bölü a artı 1 olacakmış. Ve bu da kaçmış? B. Bakın arkadaşlar B bir tam sayıydı unutmayın. A da bir tam sayıydı Ben tam sayının üzerine bir eklersem sonuç yine tam sayı olacaktır. Bakın burası tam sayı. E bu da tam sayı. Demek ki buranın da tam sayı olması şartmış. Çünkü tam sayıdan ancak bir tam sayı çıkarsa sonuç tam sayı gelir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bilin bölenlerini seçmemiz lazım. Yani a artı 1 burada ya birdir diyeceğiz, ya da a artı 1 eşittir 1 dir diyeceğiz. A artı 1 bir, bir ise a 0 olacaktır. Fakat a ve b sıfırdan farklı demişti. Bu yemedi. O halde a artı 1 kesinlikle eksi 1 dir. Yani a kaçtır o halde eksi 2 dir. Bakın a'nın 2 olduğunu bulduk biz. A 2 ise hemen yerine yaz. 2'nin karesi 4 ya. 4 bölü 2 artı 1 eksi 1 gelir. Eksi 4 eksi 1'e bölerseniz 1 gelir. Bu da b'dir. Pardon 4 gelir bu da B'dir B 4'müş da sevgili arkadaşlarım eksi 2 idi Bunların çarpımı eksi 8'i verir bize Denememize yanılmamıza gerek yok Bu şekilde çözerseniz Herkes anlar bu şekilde çözerseniz ee, Herkes anlatabilir Geçiyorum arkadaşlarım Ben de anlattığımı düşünüyorum 10. sorumuza Şu kısmı sileceğim izninizle Bir kırtasiyede satılmakta olan çıtalardan Rengi aynı olanların boyları birbirine eşittir bu kırtasiyeden alınan 3 mavi ve 1 kırmızı çıta ucuca konulduğunda boyu 9 birim. Bakın 3 tane mavi ve 1 tane kırmızı çıtanın uzunluğu 9 birim oluyormuş. 1 tane mavi ve 3 tane kırmızı çıtanın toplam uzunluğu 15 birim oluyormuş. 3 tane sarı ve 1 tane kırmızı çıtanın uzunluğu ise 12 birim oluyormuş. Buna göre bu kırtasiyeden alınan 1 tane mavi, bakın 1 tane mavi, 2 tane kırmızı, 1 tane de sarı çıta ucuca konulduğu zaman... Uzunluğu ne olur diye bize güzel güzel sormuş. Biz de güzel güzel çözmeye gayret gösterilmiştim. ben şu ikisini toplamak istiyorum. İlk onu gördüm. Bakın soruyu daha önceden çözmedim ama ilk bunu gördüm. 3M ile M'yi toplarsanız 4M yapar. K ile 3K'yı toplarsanız 4K yapar. 15 ile 9'u toplarsanız 24 gelir. Ve her iki tarafı 4'e bölerseniz eğer M artı K'nın 6 olması gerektiğini görürüz. Şu kısmı da şu şekilde parçalamak istiyorum. M artı K artı K artı S Eşittir kaçtır diye parçalamak istiyorum Bunu neden bu şekilde yapıyorum Çünkü M artı K'nın 6 olduğunu buldum ya Orayı biraz şımartmak istiyoruz açıkçası Yani burada biraz e, Allengirli işlere karışacağız Şimdi bize ne lazım K artı S Çünkü 6'yı bulduk ya 6'nın üzerine bir şey ekleyip cevabı bulacağız şimdi Peki ben K artı S'yi Nasıl bulurum Öncelikle M artı K'nın 6 olduğunu bulduk ya Gelin arkadaşlar Şuradaki denklemde 2m artı m artı k yazalım. 9'muş. Ben m artı k'nın 6 olduğunu biliyorum. O halde şuraya ne kalır? 3 kalır. Demek ki m kaçmış arkadaşlarım? M 3 bölü 2'ymiş. Çok güzel. M'nin 3 bölü 2 olduğunu bulduk ya. Artık getirip şurada bence yerine yazabiliriz. Çünkü k elde ederiz. K elde ettikten sonra da s'yi elde edebilirim. Bakın 3 bölü 2 yani 1,5. 3k eşittir 15 bunu bu tarafa atarsanız eksi 1.5 olur. 15'den 1.5'ü çıkarırsanız arkadaşlar 13.5 kalacaktır. Ve böylelikle k eşittir diyorum. Bakın 13.5 ya 13.5'u 3'e bölmemiz gerekiyor. Bu da bize neyi verecektir? 4.5'u verecektir. Bakın k 4.5'muş. Tamam mı? k 4.5. k 4.5'sa şurası 4.5'muş. Attınız arkadaşlar karşıya. 12'den 4.5'u çıkardınız 7.5 geldi. O zaman 3s 7.5'sa s'de Kaçtır? İki buçuktur. Çok güzel. Şimdi K kaçtı arkadaşlar? Dört buçuk. S kaçtı? İki buçuk. Dört buçukla iki buçuğu topladığınız kaç yaptı? Yedi. E burası da altıydı zaten. Altı yedi daha kaç yapar? On üç yapar. Böylelikle onuncu sorumuzun cevabına da biz Adana seçeneği demiş oluruz. 11. ve son sorumuzdayız Bir ofiste çalışan 12 kişinin her biri Bu arada bu soruda da bir düzeltme var arkadaşlarım O düzeltmeyi de ben size söyleyeyim İkinci öncülün cümlesini değiştirdik Burada incelenenlerin toplam sayısına eşittir yazıyordu İlk baskımızda bu yazıyor arkadaşlarım Ikinci baskımızda düzelttik e, Sayısından daha az değildir olacak arkadaşlarım Buradaki cümle aklınızda bulunsun Şimdi devam edelim sorumuzu çözmeye bir ofise çalışan 12 kişinin her biri günlük en az 1 en fazla 3 dosya inceleyebilmekte. Pazartesi günü yani şöyle en az 1 en fazla 3 demek 1, 2 veya 3 dosyayı incelenenler var. Yani herkes mutlaka dosya inceliyor. 1, ee, 2 veya 3 dosya inceleyecek diyoruz. Pazartesi günü 2 dosya ve 3 dosya inceleyenlerin incelediği toplam dosya sayısı da 12 imiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 1 dosya inceleyebilenler, 1 dosya inceleyenler... 2 dosya inceleyenler diyelim ve 3 dosya inceleyenler var arkadaşlar 1, 2 ve 3 dosya inceleyenlerin sayısı içinde bize demiş ki 2 veya 2 ve 3 dosya inceleyenlerin incelediği toplam sayısı 12 imiş şimdi o halde bunlar nasıl 12 olabilir yani nasıl 12 kişi olabilir? 12 tane dosya incelenebilir bunu irdeleyelim mesela 3 dosya inceleyen 4 kişi varsa 2 dosya inceleyen 0 kişi vardır Böylelikle 3 kere 4'ten pazartesi günü toplam 12 dosya incelemiştir. Bu 2 ve 3 dosya inceleyenlerin tamamı. Tabi ofis 12 kişi olduğu için 1 dosya inceleyenlere de 8 kişi kalır. Bakın buranın 0 olması şununla çakışmaz. Onu da ben size hemen uyarayım. En az 1 en fazla 3 dosya inceleyenler vardı. Burası nasıl 0 oldu diye soracak olursanız. Bakın. Ee, zaten en az bir ve en fazla 3 dosya inceleyenler var şu an 1 dosya inceleyen 8 kişi var 3 dosya inceleyen 4 kişi var ofis zaten 12 kişiydi toplam 12 yaptı demek ki 2 dosya inceleyen kimse yok ama mutlaka diğer kalan herkes de en az bir tane dosya incelemiş oldu anlaştık peki 2 dosya inceleyen kişi sayısına 3 3 dosya inceleyen kişi sayısına 2 diyebilirim. 2 kere 3 6 3 kere 2 6 toplam 12 dosya inceleyenmiştir pazartesi günü. 3 artı 2 5 demek ki 1 dosya inceleyenleri 7 kişi kaldı. 12 kişi olmaları gerekiyordu çünkü. Veyahut 2 dosya inceleyen 6 kişi 3 dosya inceleyen 0 kişi vardır. 6 3 2 kere 6 12 dosya incelenmiştir 0 artı 6 artı 6 derim. Bu da yine toplam 12 yapsın diye. Peki şimdi öncülerimize bakalım. Pazartesi günü 2 dosya inceleyenlerin sayısı 3 dosya inceleyenlerin sayısından büyüktür 2 dosya inceleyen 0 kişi 3 dosya inceleyen 4 kişi var ki nasıl büyük olsun Aksine bir tane örnek verdik şu an bu bundan küçük olduğu için Dolayısıyla birinci öncülü eledik Pazartesi günü 1 dosya inceleyenlerin sayısı gençler 2 ve 3 dosya inceleyenlerin toplam sayısından daha az değildir denilmiş Bakın 8 4'ten bunların toplamı olan şurayı silelim 8, bunların toplamı olan 4'ten daha az değildir. 7, bunların toplamı olan 5'ten daha az değildir. Ve 6, bunların toplamı olan 6'dan daha az değildir. Eşittir. Dolayısıyla arkadaşlarım ikinci öncülümüz doğru. Pazartesi günü bir dosya incelenlerin sayısı 3 dosya incelenlerin sayısından daha küçüktür demiş. Bakın 8, 4'ten küçük değil. 7, 2'den küçük değil. 6, 0'dan küçük değil ama burada küçük demiş. Dolayısıyla kesinlikle doğru değildir. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Doğru cevap Bursa'ydı sevgili arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. 31. sayfamızı da bitirdik. Sıra geldi 32. sayfaya. Onu da bir diğer videoda göreceksiniz arkadaşlarım. Sonraki videoda 5. testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.